merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 2022 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili ikizler Ocak ayı biraz yavaş bir ay gezegeniniz Merkür'ün de gerilemeye başlayacak olması ayın enerjisini e, yavaşlatıyor ve genel olarak bizi ileriden gelecekten ziyade biraz geçmişe doğru yönlendiriyor hemen ayın başında 2 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ayımız doğacak 15 Ocak'ta gezegeniniz Merkür gerilemeye başlıyor kova burcunda ay sonundan itibaren oğlak burcunda devam edecek gerilemesine ve 18 Ocak'ta Yengeç burcunda dolunayımız var Evet şimdi bakalım bu etkiler detaylar neler Evet oğlak yeni ayı 8. evinizde doğacak 12 derece oğlak burcunda 8. ev başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar finansal alanlar Hayatımızda biraz hani psikolojik olarak bizi zorlayabilecek baskılar, krizlerle alakalıdır. Oğlak yeni ay Venüs Retrolu olacak. Bu durumda para konularına ay geleninde dikkat edelim. Aslında bu çok genel bir etki. Herkes için bu dönemde bunu söyleyebiliriz ama bu baskıları sanki bu ay siz daha fazla hissedeceksiniz. Çünkü para alanlarınız etkileniyor. Bir yandan Venüs gerilemesi, bir yandan Merkür gerilemesi, bir yandan Yeni Ay ve Dolunay döngüleri özellikle finans alanlarınızı, para alanlarınızı etkiliyor. 8. evinizdeki Venüs Retrosu burada yeni ayla beraber belki geçmişten gelen bir hak ediş de getirebilir tabii ki. Yani Bir miras, miras geliri olabilir, uzun süredir size ödenmesini beklediğiniz bir para gelişi olabilir, bir borç ödenmesi olabilir, bir kredi borcunun yapılanması olabilir ama unuttuğunuz gözden kaçırdığınız bir borç da olabilir bir vergi borcu olabilir ee, sizin ödemekle yükümlü olduğunuz bir yani parasal konuda gündeme gelebilir Bunlar kişisel haritalarınıza göre değişebilecek etkiler ee, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. özellikle 12 derece ve yakınlarında Önce burçlarda gezegenleriniz var mı yani koç burcu yengeç burcu terazi oğlak 12 derece ve yakınlarında bulunuyorsa yeni ayın tesirleri artar yani bu durum bu finansal baskıları para ile ilgili konulara biraz öne çıkarabilir. Eşinizin kaynakları, eşinizin iş durumu, eşinizin parasal e, durumuyla da ilgili gelişmeleri etkiler bu e, yeni ay döngüsü. Belki eşiniz işten ayrılacak ya da eşinizin... E, borç alacak konularıyla ilgili gündemleriniz olacak yani bunlar etkilenebilir para dışında nasıl etkiler olabilir e, bazı krizler yani sağlık konuları sağlıkla ilgili belki bazı operasyonlar ameliyatlar bir diş problemi örneğin yani bu olabilir Çünkü oğlak burcunda olacak bu yeni ay eklemler kemikler kaslarla ilgili bazı sorunlar sıkıntılar e, yaralanmalara da açık olabiliriz Tabii ki buna da dikkat etmek gerekiyor Çünkü ayın büyük bölümünde Mars yay burcunda karşı burcunuzda olacak bu bazı kazalara sakarlıkları ufak tefek problemleri açık olabilir hani bir sağlık nedeniyle bir diş operasyonu bir operasyon bir ameliyat gibi bir konu da gündeme gelebilir İlişkilerinizde de tabii ki tartışma zeminini arttırır Mars özellikle ikili ilişkilerde eşinizle partnerinizde özellikle daha çok da maddi konularla e, bağlantılı tartışmalar anlaşmazlıklar olabilir Lütfen bunu iyi yönetmeye çalışın karşınızdaki kişiler daha agresif olabilir ay genelinde 18 Ocağa geldiğimizde e, Yengeç Burcu'nda 27 derecede Dolunay meydana gelecek onun öncesinde gezegeniniz Merkür 15 Ocak'ta gerilemeye başlıyor önce Kova Burcu'nda gerileyecek, ardından Oğlak Burcu'nda devam edecek bu gerilemeye şimdi bu Dolunay'da para evinizde Tabii ki para ile ilgili bütçenizle ilgili mali durumunuzla ilgili bir aydınlanma getiriyor aslında ama bu aydınlanma sanki baskılar da getiriyor yani eşinizle ilgili ya da ortaklı paylaşımlarınızla ilgili ya da sizin iş durumunuzda gelir gider dengenizle ilgili ee, bir farkındalık olabilir Yani içinde bulunduğunuz şartlar üzerinizde baskı yaratabilir Mesela kazançlarınız azalabilir ya da süre gelen kazançlarınıza nispeten giderleriniz artabilir borçlar daha çok öne çıkabilir ee, bazı yatırımlar ya da hani sahip olduğunuz değerlerin kullanımı nedeniyle beklemediğiniz durumlar oluşabilir bunların yine maddi bazı baskıları olabilir risk almamak gerekiyor tabii ki ay genelinde yatırımlara dikkat edeceğiz harcamalara, alışverişlere dikkat edeceğiz hani parayla ilgili konularda temkinli olmak güvenli adım atmak gerekiyor Bunun yanı sıra yengeç dolunayı özellikle aile Sahip olduğunuz kaynaklar, emlak, mülk, gayrimenkul, toprak gibi alanlarda bazı dönüşümler getirebilir. Hani almak, satmak, kiralamak ile ilgili bir hedefiniz olabilir. Hani bununla ilgili bazı hedeflerinize de ulaşabilirsiniz. Bir kredi alarak bir ev almak veya daha önceden almış olduğunuz bir evin kredi borcunu ödemek ya da yapılandırmak. Ya da bazı parasa ihtiyaçlarınız nedeniyle bir mülkünüzü satmak. Hani bununla ilgili bazı kararlar almak. Bu konularda da bazı aydınlanmalar getirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa eğer bu dolunay sizi maddi konularda daha güçlü etkileyecektir. Daha önemli olacaktır. Pluto karşıtlığı olduğu için manipülatif durumları arttırıyor yani ne demek oğlak burcundaki piloto bir yandan Venüs gerilemesi işte yasal bir borç olabilir kanuni bir durum olabilir bunun baskıları olabilir yani bu sizin öteleyemeyeceğiniz bir şeydir bir vergi gibi örneğin bunun dışında eğer ilişki dinamiklerini hani güçlü kişiler biraz böyle karanlık ilişkiler varsa iyi özellikle parasal alanlarda bunun daha